Çok kıymetli Srivli hemşerilerim İstanbul İl Başkanlığımızın başlattığı 100 yüze 100 gün adlı programla siz kıymetli hemşerilerimizle siz kıymetli komşularımızla milletvekillerimizi sayın bakanlarımızı sayın belediye başkanlarımızı kapı kapı dolaşarak sokak sokak dolaşarak mahalle mahalle dolaşarak bir araya getiriyoruz. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok ciddi yatırımlar yaptığı ve çok ciddi işler yaptığı dönemde son 6,5 yılın içerisinde İçişleri Bakanlığı görevini yürüten ve Silivri'nin, Silivri hemşerilerimizin gönlünde, kalbinde çok ama çok ayrı bir yeri olan, teveccüh gösterilen, sevilen sayılan İçişleri Bakanımız, Sayın Süleyman Soylu Bakanımız sizlerle birlikte. Ben sizlerin nezdinde bugün Silivri'li hemşehrilerimizle buluştuğu için ve sizlerin nezdinde Silivri'ye yapılan yatırımlarda bizleri kırmayıp talimat verip hemen yerine getirdiği için kendilerine aileyetten tek tek teşekkür etmiş oluyorum. Silivri'de 3,5-4 yılın içerisinde Sayın Bakanımızın söz verip de İçişleri Bakanlığı üzerinden. Yaptığı bir dünya hizmetimiz var. Belki bunları söylemek çok hızlı, balonu çok basit, çok kolay gibi geliyor. Balonu Fakat bunların balonu. organizasyonları, bunların sahaya aktarılması, balonu bunların bilir, yapılıp bitip sonuca ulaşması ciddi bir proje ve ciddi bir çalışmaya sebebiyet veriyor. Hemen arka tarafımızdaki kaymakamlık binamızın yenisinin inşaatı şu an başladı. Ve Allah nasıl kısmet ederse bu hükümet konağını... Daha önceden futbol sahası olarak kullanmış olduğumuz alanda yeni hizmete inşaatı yapılıp bitip yeni hizmete başlayacak. Hemen arka tarafımızda hemen arka tarafımızda kiralık binanın içerisinde bulunan Emniyet Müdürlüğü binamız şu an çok daha yeni bir binada Sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Hakeza jandarma binamız aynı şekilde yeni bir binaya kavuştu. Selim Paşa'daki şehit Emin İpşir polis karakolu da bunlardan bir tanesi. Hizmetler bunlarla bitiyor mu? Hayır bunlarla bitmiyor. Çünkü Silivri sevdalısı olan Sayın İçişleri Bakanımız, Silivri'yi iliklerine kadar bilen, detaylarına kadar bilen Sayın İçişleri Bakanımız, Kadıköy Akaran arasındaki yoldan tutun da... Silivri'de yapılacak olan hizmetlerin birçoğuyla alakalı diğer bakanlıklarla irtibatlara geçip bizlere bizleri kırmayarak Silivri'de hemşerilerini kırmayarak bize çok büyük işler yaptı ve sonuca ulaşmış olduk. Biz sizlerle beraber Silivri'nin bizden sonraki nesillere aktardığımızda çok daha iyi yerlere gelmiş, çok daha başarılı işlere ulaşmış ve ne kadar daha önceden var olan sorunları varsa bunların çözümlenmiş bir şekilde gelecek nesillere aktarmak için gecemizi gündüzümüze katıp mücadele ediyoruz. Görüyorum ki burada AKNOKTA çalışmasında il başkanlığının sizlerle arasında var olan sahaya çıkarttığımız teşkilat mensuplarımızla sizleri buluşturduğumuz minik aracımızın içerisinde sizlerle bir araya geldiğimiz aracımıza bile bu kadar teveccüh gösteriyorsunuz. Bu teveccüh için ben, ben hepinize hadi. ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Balını, balını. Bunun devamında Silivri'de 2023 yılının hedeflerinin içerisinde ve 2053-2071 yıllarının Türkiye hedeflerini tutturabilmek için Silivri içerisinde yapabilmemiz gereken, yapmamız gereken tüm işleri bir şekilde yavaş yavaş da olsa yerine getirmek istiyoruz. Evet biz belki yavaş yavaş diyoruz. Yapılanların hiçbir şekilde belki de farkına varmadan sonuçlandığını görüyoruz. Bugün hükümet konağının hayalini kuramadığımız, bugün emniyet müdürlüğü binasının hayalini kuramadığımız ama biten Jandarma binasının hayalini kuramadığımız ama biten Silür'de çok ciddi işlerin yapıldı. Belki de burada saatlerce Silür'ye 4 yıl 5 yıl içerisinde yapılan işleri aktaracağımız, anlatacağımız aslında bir alan bu mikrofon. Fakat biz yaptığımız işleri sizlere anlatmaktan zirade sizlere daha iyi hizmet verebilmek, sizleri daha iyi yaşatabilmek, sizlerle beraber daha fazla hemhal olabilmek ve bu yapmış olduğumuz çalışmaların neticesinde Suriye'de sizlerin teveccühünü kazanabilmek olurunu kazanabilmek gönlünü kazanabilmek da mücadelemizi devam ettiriyoruz. Bu mücadeleyi devam ettirirken de bu mücadeleyi devam ettirirken de sizlerle bizlerin arasında bir farkın olmadığını, aslında bizlerin sizlerin birer evladı olduğunu sizlere bir kez daha anlatmış, anlatma fırsatı bulmuş oluyoruz. <gülüyor> Birazdan Sayın Bakanımız sizlere tabii ki Türkiye'nin genel siyaseti ile alakalı bir takım hitaplarda bulunacak, anlatımlarda bulunacak. Ben Silivri İlçe başkanı olduğumdan dolayı Silivri ilçe başkanlığı görevini yürüttüğümden dolayı Silivri ile alakalı dertlerin, Silivri ile alakalı var olan işlerin, Silivri ile alakalı olan sizin sorunlarınızın yerine getirilmesi, çözümlenebilmesi sonuçlanabilmesi adına bir takım hamleler, çalışmalar ve mücadele içerisinde olan bir kardeşiniz olarak gelen siyasete şimdilik herhangi bir söz söylemeyeceğim. Lakin Sayın Bakanımızın Türkiye'nin içerisinde ciddi manada var olan, yaşanan sıkıntıları, dertleri ve problemleri nasıl çözdüklerini Türkiye'de gelecek yıllarla alakalı yapacakları çalışmaları ve yapmış olduğu faaliyetlerle alakalı güzel işleri size bir kez daha aktarmış olacaklar. Ben ayrıca sizlere hem bakanıma mikrofonu uzatırken hem de Buradaya gelip bizleri onurlandırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bugün sabahtan itibaren doya doya bir silivri yaşadım. Allah'a şükürler olsun. Gittiğimiz her yerde bize sıcaklık gösteren, dayı, samimiyet gösteren dayı, ve eksiğimiz olsa da aksağımız olsa da bizi bağrına basan silivrili hemşehrilerimize, sizin nezdinizde minnetlerimi, şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Kabul buyursunlar inşallah. <gülüyor> Dün bizim akşamleyin Jandarma Sahil Güvenlik Akademisinde oh, 3700 subay ve az subayımızın mezuniyet töreni vardı. Görmenizi isterdim. Her birisi çakı gibi ve her birisi bu ülkenin huzuru ve güveni için hizmete hazır. Her birisi Maneviyatıyla, mesleki bilgisiyle, bu ülkede ortaya koyabileceği fedakarlığıyla, fedai can etme ile beraber hepimizin dualarıyla dün akşam itibariyle onları görev yerlerine uğurladık. Oradan gece saat 11'de ayrılırken kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'e, Silivriye bugün sabah geleceğimi, ve bugün sabahtan itibarında akşama kadar sinir'de çalışacağımı söyledim. Şunu söyleyebilirim. Biraz önce bir yerde de ifade ettim. Gözleri ışıldadı ve Silivir'in hemşehrilerime selamlarımı, muhabbetlerimi, sevgilerimi ile dualarını eksik etmesinler dedi. Bugün sabahleyin partimizi ziyaret ettik. Orada bir istişare toplantısı yaptık. Yapabileceklerimizi Silivri için tekrar gözden geçirdik. Ardından buradan oradan Orta Köy'e geçtik. <Gülüyor> ve Orta Köy'de hakikaten çok özlediğim uzun zamandan beri burnumda kokusu tüten hem bir sohbet yaptık hem karşılıklı hasbiyelleştik hem de bir köy havası aldım. Orta eskiden beri severim ve hem o eski günlerdeki o haller Gözümde canlanmış oldu. Hem anlattılar hem dinledim. Öğrendim. Allah razı olsun. Ve hem kabinedeki arkadaşlarıma söyleyeceklerim hem de bir vesileyle burada anlattıklarıyla beraber bizim yapabileceklerimizi orada tekrar değerlendirdik. Orada hemen akabinde eski ismi araç olan, yeni ismi de Gazitepe olan Tepe köyüne gittik Gazitepe mahallesine. Yine Allah razı olsun Hanımlar, kadınlar bize bir patriyat böreği hazırlamışlar. Biz Gazi Osman Paşa'da kendi mahallemizde iki börek yerdik. Birbiriyle yarıştırırdık. Bizim arkadaşım Senat'ın annesi vardı. Kıymet yenge. O güzel boşlak böreği yapardı. Tabii bizi fırına gönderdi. Boşlak böreğiyle fırına böreği koyardık. Alırdık gelene kadar önemli bir bölümünü de bitirirdik bize kızmazdı. Bir de yine Bulgaristan'dan gelen komşularımız vardı. Onlar da patriot böyle yaparlardı. Birbiriyle çocuk halimizi onları yarıştırdık. Allah razı olsun. Bizi bir vesileyle bugün bağırlarına bastılar. Yine Gazitepe'de oradaki hemşerilerimizle emal olduk. Hem dinledik. Hem bize tembihatları oldu. Bize nasihatları oldu. Bize söyleyecekleri oldu. Onların hepsini aldık, not ettik, kaydettik. İnşallah yapmak üzere de kavilleştik. Ardından yine sivil toplum örgütleriyle yani burada bulunan hemşeri dernekleri, spor kulüpleri, yardım dernekleri ve Silivri'li dernekler, iş insanları dernekleri hep beraber bir araya geldik. Yeşilay, Kızılay ve orada yine onlarla birlikte bir programı icra ettikten sonra bilmiyorum eksik anlatmamışım, anlatmamışımdır herhalde. Buraya vasıl olduk. Buradan da bir belediyeye uğrayacağız. Bir de bizim Allah razı olsun bize her afette Silivri'nin kokusunu hissettiren Silivri Belediyesi'nin arama kurtarma ekibi var. İyi ki de varlar. Yani mazlumun yanında oluyorlar. Mağdurun yanında oluyorlar ve zor zamanda insanların yanında oluyorlar. Oraya da bir uğrayacağım, onlara da bir kalbi teşekkürüm var. O teşekkürümü onlara sunacağım, oradan da Allah nasip ederse Ankara'ya gideceğim. Ama bu vesileyle sizleri burada görmekten, bir arada olmaktan hepinize çok teşekkür ettiğimi, hürmetlerimi, saygılarımı, ifade ettiğimi lütfen kabul buyurun. Dün akşam konuşmamda Sayın Cumhurbaşkanımıza şunu söyledim. Başkomutanım Bize imkan verdiniz. Bu ülkeyi teröre boğmak isteyenlere müsaade ettirmediniz. Bu ülkede savunma sanayini yüzde yirmilerden yüzde seksenlere çıkardınız. Bu ülkede jandarmayı, sahil güvenliği neredeyse yüzde yüze yakın profesyonel bir hale getirdiniz. Tüm silahlı kuvvetlerin önemli bir bölümünü profesyonel hale getirdiniz. Sayın Cumhurbaşkanım verdiğiniz bu desteklerle, verdiğiniz talimatlarla korkmayan, çekinmeyen ve operasyon kalbi, kabiliyetini tarihinden alan bir güvenlik güçlerimizle karşı karşıyayız. Allah hamdolsun. Size tekmil veriyorum dedim. Şimdi de Silivri'ye tekmil veriyorum. Evladınız olarak tekmil veriyorum. Allah hamdolsun. Mersin, Hatay, Osmaniye, Adana, Adıyaman'ı içinde bulunduran Amanos'lardan teröristleri temizledik, tertemiz bir hale getirdik. Yıllarca Karadeniz'de Karadeniz insanlığı ürküten ve korkutan, Eren evladımızın ve Ferrel Hats subayımızın katne sebep olan ve birçok insanın katne sebep olan Karadeniz'i temizledik, tertemiz hale getirdik. Allah'a şükürler olsun. Kars'ta Çemçemadur bölge da yine söylemek istiyorum. Erzurum'un bütün bölgesini teröristlerden temizledik, tertemiz hale getirdik. En son hemen İran'ın yanı başında oradan girmeleri çok rahat olmasına rağmen Tendürek Dağını ve Tendüreyi teröristlerden temizledik, tertemiz hale getirdik. Allah nasip edecek. Huzurunuzda bir evladınız olarak söylüyorum. Bizim şehitlerimizin intikamını alıyoruz. Hiç birisini, hiçbirisini yerde bırak ama şimdi milletimize sözümüzdür. Cumhuriyetimizin birinci aslı 29 Ekim 2023'te bitiyor. Bize çok çektirdiler. Bu ülkenin gücünü çok zayıflatmaya çalıştılar. Amerika'yı arkalarına aldılar. Avrupa'yı arkalarına aldılar. Ve bu ülkeyi bölmeye parçalamaya çalıştılar. Şimdi size bir tekmil daha veriyorum. Evladınız ve kardeşiniz olarak Allah bize nasip edecek. Gabar'ı 2023'te... Cumhuriyetin ikinci aslına başlarken tertemiz yapacağız. Cumhuriyeti tertemiz yapacağız. Besler tertemiz yapacağız. Evet. Ve ağrıdan bana kadar her noktayı tertemiz yapacağız. Ve 124 teröristi kimini teslim alacağız, kimin etkisi hale götüreceğiz. Allah. Bunları yaparken, bunları gerçekleştirirken... Şunu ifade etmem lazım. Allah'ımıza şükürler olsun. Hepinizin uzunluğuna teşekkür ediyorum. Tarihinde ilk defa, Cumhuriyet tarihinde ilk defa, Türk Silahlı Kuvvetleri dışarıda ve sınırlarımızda, öbür tarafta jandarmamız, emniyetimiz içeride, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet İstihbarat Teşkilatı, hep beraber omuz omuza, tarihin en büyük güç birliğini yaparak, Evet Türkiye'ye, tusak kurmaya çalışanlara, oyun kurmaya çalışanlara öyle bir plan hazırlıyoruz ki isterse arkasında Amerika olsun, isterse arkasında Avrupa olsun onlara bu ülkeyle uğraşılmayacağını sizin verdiğiniz destekle, sizin verdiğiniz güçle gösteriyoruz inşallah. Bir şeyin altını çizmek isterim. Bakın. Terör örgütüne biz tarihinin en mülzahiyatını veriyoruz, doğru. Bir yılda 5554 kişinin katıldığı terör örgütüne geçen yıl 51, bu yıl şu ana kadar 31 kişi bitme seviyesine geldi. İknaya, yani onlardan teslim aldığımız, karşı taraftan getirdiğimiz onun iki katından daha fazla. Yani onlardaki teslimimiz bizim daha fazla. Ve bunu sağlıyor ve bunu gerçekleştiriyoruz. Ama... Şunu aklınızdan çıkarmayın. Amerika son 3 yılda terör örgütü PYD ve PKK'ya 2 milyar dolar resmi yardım yaptı. Biz her şeyin farkındayız. Eğer eğer bir milim eğer bir milim bir rahvetimiz olursa, boşluğumuz olursa FETÖ'yü orada besliyorlar. Yanlış söylemiyorum değil mi? Amerika'da besliyorlar. Adamlarını Amerika'da besliyorlar. Dünyanın her ülkesinde neredeyse kendi ranseymanlarıyla, kendi mektuplarla beraber Amerika onları dünyanın her noktasına gönderdi. Allah'a şükür. FETÖ'ye karşı canı araç bir mücadele ortaya koyduk koymaya devam ediyoruz. Aynen DAEŞ'a karşı, DAEŞ KPC'ye karşı bir büyük mücadele ortaya koyduk koymaya devam ediyoruz bir milim bir rağbet ortaya koyarsak Almanya'da duruyorlar, Avrupa'da duruyorlar, Amerika'da duruyorlar. Amerika onları bir vesile besliyor, Avrupa besliyor, gelirler çöreklenirler. Eğer biz onların sözlerine baksaydık, bugün bu Hakkari'nin hemen karşısında Hakuk vardır. Hani Türkiye'nin bir haritası var ya, ucu var Hakkari'ye doğru, şöyle geliyor. Oradan, Denize kadar, yani Hatay'a kadar bir terör koridoru oluşturmak istediler. Hatırlarsınız, Zeytin Dalı operasyonu yaptığımız zaman Amerika ve Avrupa'nın başkentler ayağa kalktı, giremezsiniz dedi. İstedikleri PKK'yı ve PYD'yi orada korumaktı. Buna müsaade etmedik. Ve biz orada Cumhurbaşkanımızın iradesiyle beraber bize ambargo koydular. Bizim tatlarımızı kullanamazsınız dediler. Bizim mühimmatlarımızı kullanamazsınız dediler. Ama Türkiye 21. yüzyılın başından dedi. Öyle bir adım attı ki savunma sanayinde hepimizin gurur duyacağı. Bize mühimmat vermediler. Bitip orada Ayaz'da kalacağımızı düşündüler. Ama bizim evlatlarımız bir ay içerisinde, şurasında ayıldız sevdasıyla yetişmiş. Şurasında Ezan-ı Muhammedi'nin sesiyle yetişmiş evlatlarımız bir ayda Amerika'ya, Avrupa'ya biz size bakmıyoruz, kendi mühimmatımızı yapıyoruz dediler ve ardından teröristleri temizlediler. Terör koridoruna müsaade etmedik, etmiyoruz da aynı zamanda özgüvenimiz yerine geldi. Bugün Libya'da varız, Doğu Akdeniz'de doğal gaz arayamazmışız, kim demiş? Amerika. Kim demiş Avrupa. Kim istemiş Yunanistan. Aradık ne oldu? Arıyoruz ne oldu? Topunuz bir araya gelseniz ne olacak? Türkiye eski Türkiye değil. Ayasofya'dan ezan sesini dünyaya buluşturan bir Türkiye. Türkiye eski Türkiye değil. Azerbaycan'da Karabağ'da Azerbaycan'da Türk bayrağını yan yana sallandıran bir Türkiye. Ve bunu sağlayan bir liderimiz var. Bakın bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bugün varız yarın yokuz. Belki yarım saat sonra bir saat sonra İmran Habaki olacak. Biz Müslümanız teslimiz. Bizim inancımız var. Ama bilmenizi isterim. Dünyanın gözü özellikle mağdurların gözü Amerika'nın ve Avrupa'nın tasallutu altında yıllarca sömürgede kalmış ülkelerin gözü madenlerini sömürülmüş ülkelerin gözü Suriye'den Irak'a kadar Yemen'den Libya'ya Lübnan'a kadar Orta Doğu'dan Orta Asya'ya kadar Balkanlara kadar bize AB diyen can diye bakan ülkelerin gözü Türkiye'de sadece kendimiz için güçlü bir şekilde ayakta durmamalıyız yeter artık Sayın Cumhurbaşkanımız dünya beşten büyüktür derken bir şey ifade ediyor yıllardan beri bütün sorunlarını doğuya yıkan, bütün problemlerin doğuya yıkan, açlık içerisinde, yoksulluk içerisinde, fukaralık içerisinde bırakan bir dünya düzeniyle karşı karşıyayız. Bizden korkuları şudur, ekonomik saldırılarının sebebi şudur, burada ses çıkarabilen bir tek ülke var. Burada evet onların sözlerine karşı ayakta durabilen bir tek ülke var. Korkutamadıkları, ürkütemedikleri bir tek ülke var o da Türkiye'dir. Altyapımız bugün yüz yıllık bir altyapı olmuştur. Hem gelecekteki eksiğimizi kapattık. Hem de geçmişteki eksiğimizi kapattık. Çünkü geçmişimize de çok müdahale ettiler. On yılda bir darbe yaptılar. Yirmi yıl otuz yıl bizi geriye getirdiler. Yüzde gecelik faizler uyguladılar. Bize Amerika'dan Avrupa'dan böyle siz kimsiniz yapamazsınız beceremezsiniz siz gerçekleştiremezsiniz dediler. Allah'ımıza hamd olsun. Biz bugün yapıyoruz, beceriyoruz ve gerçekleştiriyoruz onların yaptığını. <gülüyor> Kıymetli siyasi Şurada Avrasya yapıldı. Yapıldı mı? Marmara yapıldı. Ben anlattım bugün şehirdeki birkaç yerde burada da söylemek isterim şimdi Almanya'daydı geldi burada evlendik orada çok küçük çocukken gitti ilkokulu ortaokulu liseye hep orada okuttular. sonra geldiler onlar anlatırlardı geldiklerinde ya denizin altından böyle bir tünel geçiyor ee öbür tarafa gidiveriyor ya köprüyü anladık da denizin altına nasıl tünel geçiyor Espan var Uban var ya kardeşim metrolar var bilmem neler var kendimizde ne zaman olacak diye düşündük. Şimdiki gençlere sesleniyorum. Biz bu özgüvenin eksikliği içerisinde büyüdük. Hep bize kafamızı kaldırdığımız zaman otomobil yapmak istedi bu ülke kafasına vurdular. Uçak yapmak istedi bu ülke kafasına vurdular. Ve bizi hakikaten hep hakir gördüler, hor gördüler, küçük gördüler. Ve mümkün olduğunca yolumuzu engellemeye çalıştılar. Şimdi denizin altından giden tünelimiz var. Allah Allah. Hızlı trenlerimiz var. 56 vilayette havalimanımız var. Bundan 5 yıl önce dedim ki İçişleri Bakanlığı'man birinci yılıydı. Öyle bir teknolojiyle geliyoruz ki teröristler dağlarda adım atamayacak. Başta Cumhuriyet Gazetesi olmak üzere belli dalgaya geçtiler. Dediler ki İçişleri Bakanı sallıyor. Şu anda... Vallahi mağaralarından çıkamıyorlar, billahi mağaralarından çıkamıyorlar. İHA'larımız, yağlarımız, İH siyahlarımız, İH mühimmatlarımız, profesyonel güvenlik görevlilerimiz, kahramanlarımız, jandarmalarımız, Mehmetçiğimiz, polisimiz, özel harekatımız, hepsi aç kaldılar mağaralarında. Adım atamıyorlar iyi ve siyalarını yaptı. Yetmedi şehir hastanelerini yaptı. Yapmaya devam ediyor. Hiç geri durmadı. Ben çok iyi biliyorum. Bir gün genel başkan yardımcısı iken sayın cumhurbaşkanımız o günün bir yöneticisine bugün bize değil ben bu şehir hastanelerini istiyorum dediğinde efendim bunlar rantabu değil. Bunların yapılması mümkün değil. Biz bu işten çok zarar ederiz dedi. Dünyada pandemi krizinde Hastanelere insan almazken bizim şehir hastanelerimize dünya parmak ısırdı, parmak. Bu vizyondur. Bu öngörüdür. Bu Tayyip Erdoğan'ın milletine olan hizmetkarlığının bir karşılığı. Sadece o mu? Artvin Yusuf eline. Artvinler varsa onlara sorabilirsiniz. Orada bir baraj yapıldı Yusuf elinde. Dünyanın en büyük barajı. Dünyanın en zor coğrafyasında. Oraya girdi zaman Allah'ım bu hangi kuvvetle ve hangi kudretle yapıldı acaba diye insanın kendisine sonrası geliyor. Allah'a şükürler olsun. Hazırlıksız değiliz. Onlar enerji krizi içerisinde hazırlıksızlar. Biz yenilebilir enerji dahil olmak üzere her şeyimizi yapmaya çalıştık. Engellediler. Alman ajanlarını ve diğer ülkenin ajanlarını buraya sokup tahrik etmek istediler her şeyde. Ama bunların hiçbirine fırsat vermedik. Tam 20 yıldır, 21 yıldır geçmişte yaşadıklarımızın tecrübesiyle, bize yaşattıklarının tecrübesiyle birlikte Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugün Cumhur İttifakı ile beraber bir büyük adım atmaktadır. Bir sözü de bir kişi için söylemek istiyorum. Allah razı olsun. Sayın Doktor Devlet Bahçeli öyle bir irade ortaya koyuyor ki çakallar meydanlardan kaçıyor. Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşları. Dostluk sırdaşlık ve bir değerler ittifakı nasıl yapılır? Evet herkese sandalye ittifakı değil, koltuk ittifakı değil, masa ittifakı değil, makam ittifakı değil, bu millete hizmetkarlık ittifakı nasıl yapılır gösteriyorlar. Evet. Ve yine Sayın Destici Allah bin kere razı olsun hepsinden. Bu vesileyle şunu söylemek istiyorum. Bize itimat edin. Bize güvenin. Evet. Evet, sıkıntılarımız yok mu? Bakın, dünyada bir pandemi yaşandı. Çin olduğu gibi kapandı. Ve herkes kapandı. Üretim dünyada durdu. Biz üretimimizi durdurmadık. Pandemide dahi büyüdük. Eğer büyümemiş olsaydık ve ondan sonra bu büyümeyi gerçekleştirmemiş olsaydık, bilmenizi istiyorum ki bugün çok daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalırdık. 150 milyar, 160 milyar dolar da ihracatımız. Bugün 250 milyar dolara çıktı. Daha da çıkacak üreten bir Türkiye var bugün. Tarihin en büyük turizm rekorunu kırdı Türkiye. Şu anda bu ay itibariyle, bugün itibariyle bunu sağlayabilen bir Türkiye söz konusu. Ama bir taraftan da Avrupa pandemi döneminde tüketemediğinin aynı zamanda Çin üretemediğinin bir vesileyle sıkıntısını dünyaya bugün yaşatıyor. Talebi çoğalttılar, ceplerinde kalanı harcamaya, o gün harcayamadıklarını ve tüketemediklerini tüketmeye başladılar. Çin'den navlun bedeli ve nakliye bedeli sebebiyle alamadıklarını da Türkiye gibi piyasalardan karşılamaya başladılar. Böylece elbette ki biz etrafımızdaki coğrafyaların mallarının fiyatları yükselmiş oldu. Bunu söyleyeyim ama buradan da birçok vesayeti yıktık. Bir darbe vesayetini yıktık. İki, medya vesayetini yıktık. 3 özellikle bu ülkede bu ülkede bu ülkenin başına çöreklenmiş iş dünyasının biz yaparız, bize deriz diyen bir tücciyat vesayetini yıktık. Biz birçok vesayet yıktık. Yargıda bir araya gelip istediğimizi yaparız diyenlerin vesayetlerini yıktık. Şimdi bir vesayetimiz kaldı. Yani üzerimizde demokrasinin kılıcı gibi duran bir tek şey var. O da ekonomik vesayet. Bunu da ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte aşarız. Onun bilgeliğiyle, onun tecrübesiyle. Size şunu söylemek istiyorum. Size şunu söylemek istiyorum. Kıymetli hemşehrilerim. Bunlar, bu Avrupalılar, bu Batılılar. Türkiye'yi hayatta görüp bakmazlar. Hayatta Türkiye'den bir şey istemezler. Çıkarlar olmadıkları sürece hiçbir adım atmazlar. Ama şimdi nasıl oldu? Hepsi teker teker Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin kapısını çaldılar mı? Gıda krizi başladı ne olursunuz Putin'le konuşun. Zelenski'yle konuşun. Bu işi ne olursunuz bir çözün. Çözdü mü? Çözdü. Çözdü. Kim çözdü? Türkiye ve Tayyip Erdoğan çözdü. Çünkü ayakta duruyoruz. Eğer onların istediği gibi olsaydık, tükenseydik, zayıflasaydık, güçsüzlüyseydik biz bunu sağlayamazdık. Onlar bizi 15 Temmuz gibi darbelerle yok etmeye çalıştıkları sürece biz güçleniyoruz. Ve yine bir şey söylemek istiyorum. Kardeşiniz olarak, bakın Avrupa'da kaç tane hükümet değişti? İngiltere, Almanya, Belçika, Bulgaristan, İtalya. hepsi değişti. İtalya, değil mi? Evet. Şu süreçte de, defalarca, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmasaydı da eski sistem olsaydı evet. defalarca bu hükümeti değiştirmek için ellerinden gelen her şeyi ortaya koyacaklardı. Ama istikrarımızı alt üst edecekti. Bugün ayakta duruyorsak, bugün vatandaşımızı ezdirmiyorsak, bugün çiftçimizi ezdirmiyorsak, bu türlü bir hastan çıktıktan sonra şunu söyleyeyim. Öyle bir altyapıyla çıkacağız ki 2023'te Cumhuriyetin birinci asrının bitimi, ikinci asrının başlangıcında buna bu millet şahit olacak. Türkiye büyük ve güçlü Türkiye yolunda daha hızlı adımlarla sizin sayenizde, sizin anlayışınızla koşacak. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bize itimad edin. Bizim eksimiz olabilir. Bizim aksamız olabilir. Ama biz bu millete ve bu ülkeye ihanet etmeyiz. Kimsenin önünde menfaatimiz için, makam için eğilmeyiz, düz çökmeyiz. Hiçbir büyük elçinin önünde pazarlık yapmayız, yapmayız, yapmayız. Ve bir kardeşiniz olarak son cümlelerimi söylüyorum. Bana diyorlar ki, Allah bir gitmesin, ben çok çalışan bir adamım. Gecenin yarısına kadar bunu söylerim. Bu milleti uyutmadan uyumam. Huzur içerisinde, sükun içerisinde milletimiz uyusun. Ben ondan sonra uyumak isterim. Çok azdır ondan önce uyuduğum her hastaysan veya başka bir şeyse. Ama, ama şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Bunun bir tek sebebi var. İlk kez böyle bir fırsat ele geçirdik. Hangi fırsatı? Batı'yı ilk kez böyle yakaladık. Sersefil, dağılmış, sarsılmış bir şekilde yakaladık. İlk kez makasımızı kapatıyoruz. İlk kez Cumhur İttifakı gibi güçlü bir ittifakla bugün ayakta duruyoruz. Ve ilk kez Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü, bilge ve dünyayı avucunun içi gibi bir lidarı sahibiz. Bir kardeşimiz olarak. Ben bu fırsatı kaçırmak istemiyorum. Bu fırsatın kaçmaması lazım geldiğini düşünüyorum ülkemiz için. Gelecek nesillerimiz için. Burada insanların çektiği. Ayrışmalara ve ötekileştirmelere gelecek nesillerimizin bir daha düşmemesini istiyorum. Alevi, Sünni, Türk, Kürt, başı açık başı örtülü, köylü, şehirli bu milleti istedikleri zaman parça pinçik etmeye çalışlar Güçlü olursak buna fırsatları olmayacaktır. İşte bu fırsatı yakaladık. Bu fırsatla beraber hep birlikte sadece bizim adımıza değil, etrafımızdaki coğrafya ve dünya adına bunu sağlayabilme kabiliyetine sahibiz. Bunu yaptık bir noktada becerdik, yine becerebiliriz, hep beraber becerebiliriz. Bizden dünyanın beklentisi var, görüyorum. Onlarca ülkeye gittim. Şu anda Müslüman sokakları, şu anda o Türk devletlerinin sokakları, hepsinde bir Türkiye sevgisi. Hepsinde bir Recep Tayyip Erdoğan sevgisi Hepsinde bu büyük milletin Bir sevgisi ve özlemi var İlgi alanlarımızı etki alanlarına Dönüştürdük zor zamanda dönüştürdük Eskiden ilgi duyuyorduk Şimdi etkiliyoruz Türkiye'ye getirdiğimiz nokta budur Bu vesileyle Hep beraber sabırla inşallah Kim ne söylerse söylesin Hangi yalanı uydurursa uydursun Hangi tezviratı Uydurursa uydursun yakalandıracağız. Bu vesileyle akşamın bu saatinde sizi beklettik, yorduk ama tekrar söylüyorum. Allah'a şükür olsun bugün Silivri'ye doydum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyor. Huzurunuza saygıyla eğiliyorum. Sağ olun ve aradım.